Sağlık açısından düzeltmeniz gerekiyorsa, onu yapacaksınız. Bunu takıntı haline getirmek problem. Peki bunun altında başka insanlara göre de özelne gibi bir şey var mıdır? bir çeşit değişik vadi oluyor. Çünkü bazı şeyler vardı. Mesela ben 57 yaşındayım. Bizde vardı. Tüylü modeli vardı. 32 beden gibi. Yani hiç vücut hatları olmayan mankenler modeliydi ve genç kızlar ona özenirler. Öyle olmak için gayret ederlerdi. Mesela geçenlerde bir vakam geldi. "Talip olacağım olsun." dedim. E ben çok şaşırdım. Talip olacağını ondan duydum. Çok birbirinden açık, çok böyle hani normalde bizim zamanımızda kabul edilmeyen bir tip Ama şimdi genç kızlar arasında evet bacakların birbirine yapışmamış olması gerekiyor ve bunları target bacakmış. Yani bu da tepikleyici sedef gençler arasında. Bu son yıllarda çıkan bir problem midir Gülter Hanım? E tabii yani, tabii çünkü görsellik çok önemli olmaya başladı insanlar için. Hı hı. Ve son, yıl, son yıllarda bir görsellik önemini atmasıyla birlikte tabii. bu tarz problemlerde... Yani yaşamaya başladık. Şimdi yani bu... Tabii. Böyle bir insan böyle bir problem yaşar, sonrasında tedavi olursa bunun tetiklerine ihtimali var mıdır? Tedavi dediğim gibi iki yönde olmalı. O psikiyatrik tedavi dediğim için beyindeki o kinyakları düzeltmeye yöneliktir. Kinyaklar düzeltdikten sonra o düşünce bozultuluğu zaten yavaş yavaş azalır. Onun yanında da yapılan psikoterapiler kişinin doğru düşünmesini sağlar. E ben mesela şunu da merak ediyorum Bülent şimdi artık vücut bazı problemler gösterip de hastanelik olduktan sonra insan kendi kendine şunu diyemez mi? Ya yani ben bir yerde hata yapıyorum. Ve bunu düzeltmem lazım düştüğüm duruma bak gibi bir şeyler söylemez mi kendi kendine? Yapamaz. Benim de kalp gibi akciğer gibi bir organ mıs? Onları biz kendi kendimize düzeltemiyorsak ne yazık ki beyindeki bazı sorunlarda kendi kendimize düzeltmez. O da dışarıdan bir yardım gerektiriyor. O da ki dünyanın, işte burada hiç. Anlıyorum. şey şu. Değil kendi kendini diye bir şey söz konusu değil. Eğer bir destek destek arkasından terapisi, O düşünce terapiler Düşünce bozukluğu dediğimiz şey sadece bu konu üzerinde konuşmak istemiyorum. Hani ben zayıflığım, konuşulanları konuşmak istiyorum. Her, türlü, her türlü konu üzerinde. Düşünce bozukluğu türlü. bizde varsa bunu nasıl anlarız? O kabe obsesif bir şey üzerine çok takılıyorsa, değiliz o konu üzerinde, kaçınarc yapıyorsa bu düşünce bozukluğu. E peki bunu biz kendi kendimize anlayabilir miyiz? Çünkü eğer düşünce yapımızda bir problem varsa bunu kendi kendimize anlamamız da neredeyse imkansız. Dışarıdan gelen bize tepkiler vardır. Ya da takıntı bizi artık çok rahatsız etmeye başlamıştır. Sosyal hayatımızı bozmaya başlamıştır takıntılar. O zaman yardım almak istiyor. Zaten bir e, e, psikiyatrını ya da bir psikoloğun karşısına geçip yardım alması gerektiğini söyler. Bize gelen yardım almam gerekir diye vaka çok çabuk buluşurlar. Böyle bir vakada aşırı kilo kaybı yaşanan bir vakada ve kendini güzel görememe bir güzelliğini yakalayamam aynaya baktığında hala kiloluyum biraz daha zayıflamalıyım dendiği bir vakada. Ee, bir e, neden ona tedaviye başlandıktan sonra ve tedavi sonucu tedavinin sonuca, tedavini sonuca ulaştığını anlarız? kilo artışı mı başta? Yani tabii, tabii zaten orada alınan ilaçlar o psikoterapiler yavaş olsun düşünce bozukluğunun azalacağı için görüyoruz. Hemen e, vücut endeksleri yerine geliyor. O e, yani yavaş yavaş yemeye karşı olan o düşünce bozukluğu değişiyor. E, kilo almaya başladım ben Tabii ki artık vatanın iyileşmeye başladığını bize göstermiştir. İyileşmenin ardından tamam artık iyileşti, bu kadardı deyip bırakılır mı yoksa bu süreç uzun bir tedavi süreci midir? Bir, uzun bir tedavi süreci, ardından tetikleyici sebepler yeniden hastayı başa döndürebilir. Tetikleyici sebeplerden kasıt nedir Gültü Hanım mesela? Ya yani işte, Özellikle e, görsel medya üzerinde çok o, şeyler vardır. Mesela dediğim gibi e, sanatçı hayatında bunlar çok var. <gülüyor> Mesela sosyal medyaya giriyorlar, bakıyorlar, ipucucu herkes <gülüyor> vesaire Gayet kızlar da o zaman böyle bir. E, Aynı. Bu, yani sosyal medyada çok böyle tanımlanmışleriyim de. Bize başvuran vakalarda çok genç kızlar, hiç e, tahmin edemediğimiz aile yapılarındaki kızlar da. Bunlar işte düşüncelidir bu burada şey tanıyor, sınıf tanımıyor. Gülten Hanım peki e, bunun önüne yani. Kızım oraya ona özenme. Doğru değil bulun. Önüne nasıl geçeriz? Onun önüne geçmek ne yazık ki mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü mümkün değil. Çünkü benim kontrolsüz bir şekilde çalışıyor. Yani bunu bir uyarıyla da önüne geçemez diyoruzuz mutlaka. Hayır, her o orada iki yorulduysa, tek yorulduyma. Bakın, biraz önce de bir de şey ifade ifadeyi, beyin, kalp gibi, akciğer gibi, mide gibi, karaciğer gibi bir organ. Karaciğerimiz yalandıysa, ona nasıl? Hayır, yalanmadı, diyemiyorsak orada karaciğimizi alıyoruz, beslenmemize dikkat ediyoruz. Kalbimiz sektiyoysa, ne yapıyoruz? Ameliyatımızı oluyoruz. Yiyeceğimizi, içeceğimizi, sporumuza dikkat ediyoruz. Beyinize böyle bir şey. Bir şey. bir organ. Onun kimyaları var. Serotonin, melatonin, dopamin, endosin düşünceleri düzenleyen, Hı -hı. mantığımızı düzen çalıştıran bir sistem var orada. O sistem bazen bozuluyor. Orada sistemin bozulması ne? Beni Ailesel yatkınlıklar olabiliyor. Gün yaşamdaki depresyonları, örtülü depresyonlar daha çok. Örtülü depresyon? Aynen örtülü depresyon. Kişi depresyonda olduğunu bilmiyor fakat takar. takar. Genetik yatkılığında da obsesyon vardı, Takıntı zaten vardı. Herkesin belli başlı takıntıları var mıdır Gülten Hanım? E çoğunlukla vardır. Hepimizin kendi güzel takıntıları var. Bu takıntılar bizim hayatımızda bir şeyleri eğer yanlıştır çözmemiz de seret Sosyal hayatımızı bozuyorsa, düşünce yapımızı bozuyorsa da, o düşünce üzerinde çok patinaj yapıyorsak bunu artık takıntılı kontrolden çıkmış araba gibidir. Benim sadece e, aklıma daha yatıramadığım bir konu var Gülten sadece onu da size sormak istiyorum.